Lan sen manyak mısın? Ulan sen istihbarat müdürü değilsen, Seni emekil ettiler. Ulan hem baban Hem de babanla Babama arkadaş olmasaydı seni de polise verirdim lan. Biliyor mu sen? Bu ülkenin polisi yok mu? Bunun cinayet büro'su falan yok mu? Neyse onu boşver de Sana bir teklifim var. Madem sen rahat durmayacağım Al sana bir teklif veriyorum. İparatta bir hain var, devletin bilgilerini ülkeye, düşman olanlara falan satıyor. Bu işle de misin yoksa değil misin? Senin adamlara bilip edicecen yani, tamam mı? Benim adamım bile olursa kesen e bir cihaz.